Herkese merhabalar nasılsınız iyi misiniz bir yeni videoyla yine sizlerleyiz bildiğiniz gibi havalar soğudu havalar soğumuşken yapmamız gereken birinci kural arkadaşlar motor suyunu yenilemek motor suyunu yenilemişken kaloriferin içerisindeki suyu da yenileceğiz arkadaşlar onun temizliği nasıl yapılıyor Isıtmayan e, radyosörümüzü artık ısıtık hale getireceğiz gerçi bizim arabamız ısıtıyor ama tekrardan bir e, deşarj yapmış olacağız temizlik işlemi yapmış olacağız şöyle yakından bakacak olursak Arkadaşlar bu arada antifriz olarak Doylin antifrizini kullanacağız. Bunların sebebi şu arkadaşlar daha önce zaten biliyorsunuz motor yağında 10.60 Doylin motor yağını kullanıyorduk. Oldukça memnun kaldık yine Doylin'i tercih ettik hem fiyat olarak trofislerde satılanların yarı fiyatına hem daha uygun hem de iyi bir ürün olduğunu zaten şuradaki kıvamından da anlayabilirsiniz. Tabii ki bunu da testini yapacağız. Ben memnun kalacağım düşünüyorum zaten Türkiye'de üretilen bir ürün. Türkiye'de kalması için biz de alışverişimizi yine gerçekleştirdik. Bunu da yine ürün açıklamasını açıklama kısmına bırakacağım. Ürünün kine tıklayarak sizler de alışverişinizi yapabilirsiniz. İlk olarak şimdi hortumları sökerek işlemlere başlayacağız. Temizlik işlemlerine başlayalım. İlk olarak kaloriferin içerisine su doldurarak deşarj yapacağız. Bir taraftan verip bir taraftan boşaltacağız. Zaten daha önceki birçok videomda da var. En sonunda Honda'da bu işlemi gerçekleştirmiştik. Bizim bu arabada zaten kalorifere iki tane hortum girer arkadaşlar. Hortumlardan bir tanesini sökerek bu işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Aslında ikisini sökmek en doğrusu. Ama şimdiki işlemlerimizde bizimki temiz olduğu için sadece şöyle bir kısmını söküp bir taraftan suyu verip zaten bir taraftan da boşaltacağımız için o su dolaşımı öbür taraflardan boşalacak. Boşalttık. Şimdi radyatörün içerisindeki suyu boşaltacağız. Şurada radyatörün altında bir tane tıpa var arkadaşlar. Bu suyu açan bir tıpa. Elimize zor açacağız gibi. Bir pense yardımıyla açacağız şimdi bunu. Evet, pensemizi aldık arkadaşlar. Bunu dikkat edin. Fazla da zorlamayın. Benim arabada şu an antifriz yok arkadaşlar. Ben geçen hafta temizlemiştim. Suyla durulama işlemi yaptım. Suyla biraz bindikten sonra şu an yeni antifriz katacağız. Da bunu boşaltırken şu kapağı da açın arkadaşlar. Hava yapmasını çok daha rahat suyu atması için. Şu an her yerden su akıyor arkadaşlar. Her yerden boşaltma işlemi gerçekleştiriyor. Aynı zamanda yine bizim bu taraftan da Suyu boşaltmaya devam ediyor. Şimdi sıra geldi su basma işlemine arkadaşlar. Böyle bir çeşme ortumuyla yapabilirsiniz. Yavaş yavaş açıyorum. Bakın bunu bastıkça hafif çamurlu bir rengi var. O şey kadar bu suyu buradan tutacağım. Şöyle kestim. Bir daha basınç verdim. Zaten bizim arabanın iş kısmı temiz arkadaşlar. Hemencik temizleniverdi. Aynı şekilde buradan suyu basacağım. yeterince su verdik arkadaşlar tıkalı olsaydı çok kirli olsaydı uğraşırdık ama bizim arabada e, o kadar kirlilik mevcut değil evet bunu kapattık adetörümüzün iç kale etferi onun ortamı da yeni takacağız arkadaşlar burada dikkat edin Bunları taktıktan sonra, motor suyunu dolduktan sonra kaçak var mı diye kontrol etmemiz gerekiyor söktüğünüz yerlerden. Tamam. Şimdi sıra geldi. Biraz su ekleyeceğiz üstüne. Evet, radyatöre yaklaşık e, yarım litre. Yarım litre bir kilo su ekleyeceğiz. Sonra üstüne antifriz ekleyeceğiz. Kullanabilirsiniz sağ sonra su dökmemek için. Renk tonunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Antifrezi anlayabilirsiniz. Eğer anlayanlarınız varsa. Konsantre bir antifrezi arkadaşlar bu. Şöyle gramajına bakalım ne kadar katmışız. Şu an yarım gram katmışız. Yarım gram yani 500 gram bizim araba için ideal. Ee, burada hava 0 derece altına düşmüyor arkadaşlar. Bizim için önemli olan motor içerisinde korozyon oluşumunu engellemek. Motor içerisinde pas oluşturmaması engellemek. Şimdi su ilave ediyorum. Bir de bizim bu genleşme kabına bir miktar dökeceğim. Sağa sola dökmeden becerebilirsem. Rengini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Fosforlu. Yaklaşık oraya da 100 gram kattım arkadaşlar motor suyunu tamamladık şimdi burada yapılması gerekenler var arkadaşlar bizim araba kendisi otomatikman motorun içerisindeki suyun havasını alıyor burada yapmanız gereken sadece arabayı bir müddet kullanmak zaten otomatikmen suyu kendisi alacak ama bu esnada bir iki gün sonra şu radyatör kapağını açın burada havasını aldığı için suyumuz buradan gözükmeyecek daha aşağılarda gözükecek suyu biraz daha ekleyip aracı kullanmaya devam edebilirsiniz Evet, motor suyunu değiştirdik, yeni antifrizimizi kattık. Şimdi antifriz ile ilgili söyleyeceklerim var. Bunları söyleyin çünkü daha önce bir sürü motor suyu değişim videosu çektik arkadaşlar. Onu da yukarıda kartlara bırakacağım. Daha önce hiç antifriz kullanılmayan arabada nasıl antifriz katmanız gerekenle ilgili videomuz zaten kartlarda olacak. Bundan hariç daha önceki antifriz değişim videoları da kartlarda olacak. Şimdi arkadaşlar antifrizle şöyle yaklaşırsak, antifrizle ilgili söylemek istediklerim var. Şimdi bizim bu antifriz e, konsantre bir antifriz. E, bu antifrizlerin çeşitleri oluyor. E, kimisi suyla karıştırılmış oluyor, kimisi ham oluyor arkadaşlar. Bizim elimizdeki de ham bir antifriz yani e, su karıştırılmamış. Ama burada oranlarını görebiliyorsunuz arkadaşlar ne kadar su ne kadar katmanız gerektiği. Eksi 24 derece örnek veriyorum burada yazılmış zaten belirtilmiş %60'ını su katmanız gerektiği söyleniyor. Eksi 37'lere kadar düşüyorsa hava derecesi %50 su karıştırmanız gerekiyor eğer eksi 52'den aşağıya düşüyorsa e %40 oranında su karıştırmanız gerektiği söyleniyor. Bizimki zaten 0 derece düşmediği için arkadaşlar biz sadece 500 mililitre antifriz kullandık. Eğer sizin orası eksi 10'a falan düşüyorsa tabii ki bunun işte %30'unu yani bunun 3'te 1'ini kullanmanız gerekiyor. E, Şimdi bu kadar. Arabamızı bir çalıştırıp bir de e, bir bakalım herhangi bir kaçağımız var mı? Ondan sonra videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bir video, videonun daha sonuna geldik. Eğer anlamadığınız varsa, takıldığınız yerler varsa yorum kısmına bırakın. Sizlere oradan yardımcı olun. Bir sonraki yapmak istediğimiz videolar varsa arkadaşlar yapmamı istediniz. Onları da yine açıklama kısmına, yorumlar kısmına belirtin. Onları sizler için eline geldiğince gerçekleştirmeye çalışın. Şimdilik bu kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.